Merhaba, Sabit İvme'de bir cismin harekete başladığındaki hızı verildiğinde, o cismin yer değişimini zamanın bir fonksiyonu olarak yazabildiğimizi öğrendik. Bu videoda, yer değiştirmeyi, son hızı ve ivmeyi bu hareket esnasında geçen zamanın fonksiyonu halinde göstereceğiz. Böylece, bir cisim yukarı çıkarken ve aşağı inerken neler olduğunu anlayacağız. Bu fonksiyon yer değiştirmenin zamana göre olan fonksiyonu. Önceki videoda gördüğümüz gibi son hızı bulmak için ivme ve geçen zamanın çarpımını başlangıç hızına ekleriz. İvme ve zamanın çarpımı ise cismin ne kadar hızlı veya ne kadar yavaş gittiğini gösterir. Bu denklemde bulduğumuz şey ise cismin o andaki hızıdır. Yerçekimine bağlı ivme ise eksi 9.8 metre bölü saniye karedir. Bu değerin negatif olması gidiş yönünün aşağı doğru olduğunu gösterir. Başlangıçtaki sürat ise yukarı doğru 19.6 metre bölü saniye. Şimdi bunların grafiğini çizelim. Çizeceğimiz ilk grafik yer değiştirme zaman grafiği. Yatay eksen zamandaki değişimi. Dikey eksen ise yer değiştirmeyi gösteriyor. Eksenlere çeşitli değerler koyalım. Dikey eksende 5 metre, 10 metre, 15 metre ve 20 metre olsun. Yatay eksende ise değerler 0, 1, 2, 3 ve 4 saniye olsun. Yer değiştirme birimi metre, zaman birimi de saniyedir. Bu arada çizeceğimiz ikinci grafik ise sürat grafiği olacak. Dikey eksen sürati ifade edecek. Ama cismin sürat yönü hareket boyunca değişeceği için Grafikte hem artı hem eksi değerler olacak. Yatay eksendeki zaman ise yalnızca pozitif olabilir. Tabii ki. Buradaki yatay eksene de 0, 1, 2, 3 ve 4 saniye koyuyoruz. Sürat değerleri ise 10 metre bölü saniye, 20 metre bölü saniye, eksi 10 metre bölü saniye ve eksi 20 metre bölü saniye olsun. Dikey eksende bulunan süratın birimi metre bölü saniyedir. Yataydaki zamanın birimi ise saniyedir. Bu grafiğimiz bir sürat bölü zaman grafiğidir. Bir grafik daha yapacağız. Bu grafik ise ivme grafiği. Bu diğerlerinden daha kolay olacak çünkü ivmenin sabit olduğunu kabul ediyoruz. İkinciye benzer bir grafik çizeceğim. Yine, yatay eksen zamanı ifade ediyor. Değerleri bu eksene önceki grafiklerdeki gibi 0, 1, 2, 3 ve 4 saniye olarak yerleştiriyoruz. İvmeyi gösteren dikey eksene ise eksi 10 değerini koyalım. Bu eksendekilerin birimi ise metre bölü saniye karedir. Yukarıda gördüğümüz gibi yer çekimi ivmesi her zaman yani bu 4 saniyelik hareketin her anında eksi 9.8 metre bölü saniye kareye eşit olacaktır. Bu nedenle, dikeyde eksi 9.8'den başlayan sabit bir ivme grafiği elde ediyoruz. Şimdi de diğer iki grafiği çizmeden önce bir tablo oluşturalım. Bir sütuna geçen zamanı, diğerine son sürati, daha doğrusu anlık sürati, öbür sütuna da yer değiştirmeyi yazalım. Bu tabloyu 0, 1, 2, 3 ve 4. saniyeler için dolduracağız. Grafiklerdeki zaman eksenleri de aslında geçen zamanı yani zamandaki değişikliği ifade eder. Bu nedenle onları t yerine delta t olarak isimlendirmemiz daha doğru olur. Şimdi tabloya geri dönelim. Zaman 0 iken süratimiz nedir? Bunun için yazdığımız anlık sürat denklemini kullanalım. Anlık sürat, yani eşittir ilk sürat artı ivme çarpı geçen zaman yani delta t, yani geçen zaman sıfır olduğunda anlık süratimiz ilk sürate eşit oluyor. Önceki videoda ise ilk sürati 19.6 metre bölü saniye olarak bulmuştuk. O zaman tabloya anlık sürat değeri olarak 19.6 yazıyoruz. Bunu ikinci grafiğe de yerleştirelim. Peki yer değiştirmemiz nedir? Yer değiştirme denklemlerinde delta t'ye 0 verdiğimizde denklemin sonucu yine 0 oluyor. Demek ki yer değiştirme olmamıştır. Yani tabloda yer değiştirmemize 0 yazıyoruz. Bir saniye geçtiğinde ne olacak? Bu sefer yine ilk süratimiz aynı, yani 19.6 metre bölü saniye. İvme ise eksi 9.8 metre bölü saniye kare. Şimdi ivmeyi geçen zaman ile çarpacağız. Bu durumda delta t 1'dir. Bu durumda ilk saniyedeki sürat 19.6 eksi 9.8 yani 9.8 metre bölü saniyedir. İşlemin doğruluğunu birimlerinden de kontrol edebiliriz. Metre bölü saniye karedeki saniyelerden biri delta t'nin birimi olan saniye ile sadeleşiyor. Böylece birim aynı zamanda süratin birimi olan metre bölü saniye oluyor. Bir saniye geçince, sürat yarıya inmiş oluyor. Yani şu andan itibaren, 9.8 metre bölü saniye süratle hareket ediyoruz. Bunu ikinci grafiğe, yani sürat grafiğine de yerleştirelim. Peki, ilk saniyedeki yer değiştirmemiz ne kadar? Bunun için, yer değiştirme formülünde bildiğimiz her şeyi denkleme yerleştirerek, yeniden yazalım. Yer değiştirme, ilk sürat ve geçen zamanın çarpımı ile ivmenin yarısı ile geçen zamanın karesi ile çarpımının toplamına eşittir. Çok açıklayıcı. 19.6 yani ilk sürat ile geçen zamanı çarpıyoruz. Geçen zamanı şimdilik delta t diyelim. Sonraki terimimiz ise ivmenin yani eksi 9.8 metre bölü saniye karenin yarısı. Bu da eksi 4.9 metre bölü saniye kareye eşittir. Yer çekimi yüvesi cismi aşağı çektiği için vektörün yönü aşağı doğrudur. Bu nedenle terimimiz negatiftir. Son terimimiz ise geçen zamanın yani delta t'nin karesidir. Şimdi denklemin sonucunu hesaplayalım. Delta t 1 olduğuna göre İlk süratle zamanın çarpımı 19.6 çarpı 1, yani 19.6'dır. Bu değerden de 4.9 çarpı 1'in karesini çıkaracağız. Denklemin sonucu 19.6 eksi 4.9, yani 14.7 metredir. Top İlk saniyenin sonunda havada 14.7 metre yol almıştır. Bunu yer değiştirme grafiğine yerleştirelim. 15'in hemen altında bir yere. Şimdi ikinci saniyeye geçiyoruz. Bu sefer anlık süretimiz 19.6 metre bölü saniye eksi 9.8 çarpı 2 olacak. Çünkü 2 saniye geçti. 9.8'in iki katı ise 19.6'ya eşittir. Yani ikisi birbirini götürür ve anlık sürat 0 olur. Yani 2 saniye geçtiğinde sürat 0'a iner. Bunu da sürat grafiğimizle belirteyim. 2. saniye topun yükseldikten sonra tam olarak havada asılı ve hareketsiz kaldığı o ana denk gelmiştir 2. saniye. Süratin 0'a eşit olduğunu bulduğumuza göre sıra yer değiştirmede. Yer değiştirmeyi hesaplamak için, yer değiştirme denklemindeki delta t'lere 2 veriyoruz. Denkleme değerleri koyduğumuzda çıkan işlem ise, 19.6 çarpı 2 eksi 4.9 çarpı 2'nin karesi, yani 4. Bu işlemin sonucu da 19.6'dır. Yani, ikinci saniyede cisim havada 19.6 metre yükselmiştir. Bunu da yer değiştirme grafiğinde belirtelim. Üçüncü saniyede ise anlık sürat 19.6 metre bölü saniye eksi 9.8 metre bölü saniye çarpı 3 olacaktır. Üçüncü saniyedeyiz. Emin olmak için hesap makinamızda tekrar yapalım. Bu işlemin sonucu da eksi 9.8 metre bölü saniyedir. Yani 3 saniye geçtiğinde, cismin sürati eksi 9.8 metre bölü saniye oluyor. Bu da cismin aşağı doğru hareket ettiğini söylüyor. Sürat grafiğinde bu negatif değeri de belirttikten sonra, yer değiştirmeyi hesaplayalım. Sizlere videoyu durdurup soruyu kendi başınıza çözmenizi tavsiye ediyorum. Bu sefer yer değiştirme denklemindeki delta t'ler 3 oluyor. 19.6 çarpı 3 eksi 4.9 çarpı 3'ün karesi, yani 9. Bu işlemin sonucu da 14.7'dir. Yani cisim, 3. saniyenin sonunda yine 14.7 metre yüksekliğe iniyor. Yani ilk saniyenin sonundaki yüksekliğe. Son olarak tabloyu 4. saniye için dolduralım. Hesap makinemizi tekrar açalım. Sürat, bu durumda 19.6 eksi 9.8 çarpı 4 olacak. Bu işlemden, cismin dördüncü saniyedeki sürati eksi 19.6 metre bölü saniye olarak çıkıyor. Bunu, sürat grafiğine yerleştirelim. Dikkat ederseniz, sürat büyüklükleri 1. ve 4. saniyelerde aynı. Ama dördüncü saniyede, sürat negatif. Yer değiştirme ise 19.6 çarpı 4 eksi 4.9 çarpı 16. Bu işlemin sonucu 0 çıkıyor. Yani dördüncü saniyede cisim tekrar yere inmiş oluyor. Böylece yer değiştirme zaman grafiğinde bir parabol elde ediyoruz. Sürat zaman grafiğinde ise Aşağı yani negatif eğimli bir çizgi çıkıyor. İvme zaman grafiğinde ise ivme sabit olduğu için yata eksene paralel bir çizgi elde ediyoruz. Bu grafikleri çizmemin nedeni ise süratin sabit bir şekilde azaldığını göstermekti. Bu sabit azalma gayet mantıklı. Çünkü süratin değişme oranı bize ivmeyi veriyor. Ve ivme de bu hareket süresince sabit ve negatif. Bu topun nasıl bir hareket yaptığına bakalım. Şimdi vektörleri çizelim. Evet, ilk grafikte sıfırncı saniyede 19.6'ya kadar giden bir vektör çiziyoruz. Birinci saniyede ise nispeten daha küçük bir vektör çiziyoruz. Çünkü sürati 9.8'di. İkinci saniyede ise cismin sürati sıfıra eşittir. Üçüncü saniyede de büyüklük yine 9.8'dir, ama vektör bu sefer aşağı doğrudur. Cisim yere değmeden hemen önce yani dördüncü saniyede eksi 19.6 metre bölü saniye sürate sahiptir. Yani vektörün uzunluğu ilk vektöre eşittir. Ama aşağı doğrudur. Hareket boyunca ivme negatifti ve eksi 9.8 metre bölü saniye kareye eşitti. Bu noktada da eksi 9.8 metre bölü saniye kareye eşitti. Bu noktada da eksi 9.8 metre bölü saniye kareye eşitti. Bu noktada da. Yani, Dünya'nın yüzeyine yakın bulunduğumuz sürece, ivme vektörleri hep aynı, 9.8 uzunluğunda ve aşağı doğrudur. Bu videoda, havaya fırlatılan bir cismin zaman içindeki ivmesini, süratini ve yer değiştirmesini belirlemeyi öğrendik ve bu değerlerin grafiklerini çizdik.